Bu Allah'a meydan okuyan, Allah'ı inkar eden Darwinizm ilkokul, ortaokul, lise Mönesli'de öğrencilere 7-8 ayda derste öğretilmesi. Yani bu dünya çapında büyük bir felaket. Dünya tarihinde böyle bir felaket yok. Böyle Allah'a meydan okuyan bir sistem ilk defa oluyor. Yani bak devlet elinden bütün devletler kendi eliyle İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerine tarih dersinde, biyoloji dersinde, felsefe dersinde, sosyoloji dersinde, stüktür dersinde, hatta coğrafyada hemen hemen her derste Allah'ın olmadığı insanların çamurlu suda tesadüfen oluşan bir mikroptan e, solucana dönüştüğü, solucanın da işte sonra balığa, kurbaya dönüştüğü, Sonra da onun işte primat ve maymuna dönüştü. Ondan da insana evet. oluştuğunu söylüyor. Evet. Bütün dinler doğru söylemiyor diyor. Evet. Darwinizm. Evet. Peygamberlerin dedikleri de doğru değil diyor. Evet. Hiçbir peygamberle ilgili açıklama doğru değil diyor. Kutsal kitaplarda yalan diyor. Evet. Meleklerde yalan diyor. Ahirette yalan diyor. Ve Suudi Arabistan'da, İran'da, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır bütün İslam ülkelerinde inkar evet. ediyor. Bütün Hristiyan ülkelerde. Evet. Hepsinde dünyada yani olmayan yer yok. Dünya tarihinde ilk defa böyle Allah'a meydan okunuyor. Evet. İlk defa böyle büyük bir felaket var. Evet. Evet. Değil mi? Allah'ın oğlu var diyorlar Hristiyanlar. Evet. Cenab-ı Allah diyor gök evet. yarılacak derise parçalanacak bu sözlerinden.